Son videoda her atomun her atomun en dış yörüngesinde 8, evet buraya yazalım, 8 elektrona sahip olmak istediğinden bahsettik. Bu tür bir dizilim bir elektron için en stabil durum anlamına geliyor. Bunu bildiğimize göre artık periyodik tablodaki farklı grupları keşfetmeye başlayabiliriz. Periyodik grup dediğimiz aslında periyodik tablonun sütunlarından oluşur. Mesela buradaki grup gibi. Bu grupla başlayacağım, çünkü bu gruptakiler özel bir isme sahip, soygazlar. Periyodik tabloda bir grup içinde aşağı doğru gidince değişmeyen özellik ne olabilir? Yani periyodik tablonun aynı sütununda bulunan elementlerin ortak özellikleri nedir? Son videoda gördüğümüz gibi, bir sütundaki her element eşit sayıda değerlik elektronuna sahiptir. Başka bir deyişle, en dış kabuklarındaki elektron dizilimleri aynıdır. Bunun ne demek olduğunu daha önce öğrenmiştik. Bu sütundaki elementler alkali metaller ve her biri dış kabuklarında bir elektrona sahip. Burada bir uyarı yapmalıyım tabii, hidrojen alkali metal olarak kabul edilmek zorunda değil. Genellikle metal formda değildir ve diğer metaller kadar elektron vermek de istemez. İnsanlar bir elementin metale benzer özelliklerinden bahsederken aslında elektron verme ihtimali üzerinde dururlar. Metallerin diğer özellikleri hakkında da konuşacağız. Özellikle de metalleri parlak olarak algılayışımızdan ya da elektrik iletkenliğinden ve bunların periyodik tabloda ne anlama geldiğini hepsini göreceğiz. Neyse konumuza dönelim. Buradaki sütun alkali toprak metaller olarak biliniyor. Alkali toprak. Bunların hepsi en dış yörüngelerinde 2 elektron taşırlar. 2 elektron, en dış yörüngede 2 elektronları var. Hatırlayın, hepsi 8 elektrona sahip olmak istiyordu. O zaman, buradakilerin 8'e ulaşabilmek için elektron eklemeleri gerekiyor ve önlerinde uzun bir yol var. 7 elektron eklemek zorundalar. Burada ise 6 elektron eklemek zorundalar. Peki, bu elektronları kimden, nereden alacaklar? Çünkü buradakiler elektron vermek istemiyorlar. 8'e ulaşmaya çok yakınlar. Bu da demek oluyor ki, periyodik tablonun sol tarafında elektron verme ihtimali daha yüksektir. Hatta vermek için sadece bir elektronunuz varsa, özellikle hidrojen haricindeki elementler için söylüyorum, bu elektronu verip kurtulmayı gerçekten isteyebilirsiniz. Bu sebeple buradaki elementler kendi hallerinde yani element halinde çok az bulunurlar. Element hal derken burada sadece lityum var ya da burada sadece sodyum, buradaysa sadece potasyum var demek istiyorum. Bu elementlere eğer bulabilirseniz muhtemelen bir şeylerle etkileşime girmiş olacaklardır. Büyük ihtimalle de periyodik tablonun sağ tarafındakilerle sağ tarafındakilerle etkileşimde olacaklardır. Çünkü bu taraftakiler elektronlarını vermek istiyor, diğerleri de o elektronları almak istiyorlar. Dolayısıyla tepkimeye girme olasılıkları oldukça yüksek. Bunlar alkali toprak metaller. Hala reaktifler ama alkali metaller kadar reaktif değiller. Çünkü alkaliler sihirli sayı olan 8'e daha yakınlar. Buradakiler ise biraz daha uzak. İki tane elektron vermek, bir tane vermeye göre daha zor diyebiliriz. Alkali metaller sadece bir tane vermek zorundalar. Bu elementlerin dış kabuklarında iki elektron bulunduğunu öğrenmiştik. Devam edelim. Buradaki elementlerin tamamını geçiş metalleri, geçiş metalleri olarak isimlendiriyoruz. Elektron eklerseniz bir önceki kabuğun D yörüngelerini doldururlar, değil mi? Böylece dış kabuk dizilimlerinde iki elektron olur. Burası dördüncü periyot. Buradaki tüm elementlerin en dış kabukları 4S2 dizilimine sahip. Ve bu elementler de 3D alt yörüngelerini doldururlar. Ya da buna alt kabuk, yörünge veya orbital de diyebiliriz. Bunlar 2 olmalıydı. Hepsi en dış kabuklarında 2 elektrona sahip. Bunlar da alkali toprak metaller gibi mutlu olabilmek için 2 elektron vermek zorundalar. Bana göre bunlar, bir anlamda oldukça geniş bir elektron yedek kulübesine sahipler. Eğer değerlik elektronlarını değiştirebiliyor olsalardı, buraya demir yazıyorum, demirin iki değerlik elektronu var, mesela bunun gibi. Bu elektronları verebiliyor olsaydı bile, D alt kabuğunda bir önceki yörüngede yedek elektronları saklı duruyor. 4S2 elektronlarını verebiliyor olsalar bile, 3D'de hala daha yüksek enerjiye sahip elektronları olacaktı ve belki bunlar onların yerine geçebilirdi. Burada yerine geçmeyi tırnak işareti içinde yazacağım çünkü bu noktaya önem veriyorum. Önem vermemin sebebi ise, metaller genelde elektron vermeye meraklıdırlar. Ve tepkimeye girmek isterler. Mesela bunlar, hey benim elektronumu alır mısın der. Buradakiler ise bu iki elektronu alır mısın diye sorar. Ve bu elektronlarda özellikle d alt kabukları doldukça iki elektronum var ama bunların geldiği yerde başka elektronlarım da var yani yedekleri de var derler. O zaman geçiş metallerine ne olacak? Aslında diğer metalleri de olduğu gibi, burada bulunan metaller, herhangi bir grubu takip etmezler. Ama bunların hepsi metaldirler, yani bu renkte gösterilenler ve elden çıkarmak istedikleri fazlaca elektron vardır. Sadece buradaki ekstra olanlar değil. D de alt kabuklarında sakladıkları da var, onları da unutmayalım. Element formunda oldukları zaman bu demek oluyor ki, sadece alüminyumdan oluşan dev bir blok olsun. Bu arada alüminyum hiçbir şeyle etkileşime girmez, tıpkı oksijen gibi. Neyse, bu tek başına sadece alüminyum, değil mi? Eğer saf alüminyuma sahipseniz, kısa sürede metalik bağlar oluşmaya başlar. Yani alüminyum atomları, dış kabuğunda 3 tane fazladan elektronum var, diye bağırırlar. D alt orbitalimde bunun gibi elektronlar var, derler. Ben de bunları diğer alüminyum atomlarıyla paylaşırım, derler. Ve bir şekilde bir alüminyum denizi elde edersiniz. Birbirleriyle etkileşim halindedirler. Alüminyum elektronlardan oluşan bir deniz, evet öyle düşünelim. Yani elinizde atomların yanında duran, durmakta olan bir grup elektron var. Ve bu elektronları ortaya bağışlayanlar da atom olduklarına göre aralarında bir çekim olması normal, değil mi? Dolayısıyla buradaki asıl atom, alüminyum artı, Belki 3 elektron bağışlıyor. Burada kesin ifadeler kullanmıyorum. Sadece size nasıl olduğunu göstermeye çalışıyorum. Metallerin böylece neden bu kadar iyi birer iletken olduklarını da bu şekilde anlayabiliriz. Çünkü elektrik dediğimiz şey aslında elektron demetlerinin hareketi demektir. Ve elektronların hareket edebilmesi için etrafta bol miktarda atıl yani boş duran elektron olmalı. Dolayısıyla tablonun bu kısmındaki elementler çok iyi iletkendirler. Hatta gümüş aralarında en iyisidir. Yeryüzündeki en iyi iletken gümüştür. Elektrik kablolarının gümüşten olmamasının sebebi ise bakırın daha kolay bulunabilmesidir. Yine de bu gümüşün en iyi iletken olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şöyle düşünüyorum. Siz bir orbital doldurduğunuzda o orbital durağanlaşır. Dolayısıyla bütün bu elementler d-orbitallerini doldurmuş olmalılar. Bunlar ise d-orbitali dolu olmayanlar. Çok fazla elektronları var ve bu yüzden de onlar iyi iletkenler. Şimdi bu şekilde anlatıyorum ama ispatlamak için hiçbir deney yapmadım. Yine de size bazı şeylerin neden iletken olduğu hakkında biraz fikir vermiş olmalı. Şimdi bunlara geçiş metalleri dendiğinden bahsetmiştik. Aslında metal olarak kabul edilirler. Geçiş metalleri denilmesinin sebebi ise... D bloklarını doldurmalarından kaynaklanıyor. Geçiş metalleri kulağa sanki diğer metaller kadar iyi değillermiş gibi geliyor ama metal deyince aklıma ilk demir gelir. Gümüş, altın ve bakır da kesinlikle birer metal değil mi? Dolayısıyla onlara geçiş metali demek pek de adil değil. Mesela alüminyumun demirden daha metal olduğunu düşünmeyiz ama kimyanın sınıflandırma Dünyasında sınıflandırmasında alüminyum daha metal olarak gözüküyor. Bu arada grup kavramından uzaklaştığımın ben de farkındayım ama bunların değerlik elektronlarını yazayım. Bunların hepsi 3 değerlik elektronuna sahipler. En dıştaki yörüngelerinde 3 elektron var. Dolayısıyla bunlar için de elektron vermek almaktan daha kolay. Belki bazı özel durumlarda, mesela borun durumunda zor gibi gözükse de 5 elektronu almak zorunda kalabilir. 3 elektronu vermek daha kolay ve pek çok gerçek metal işte bu sebepten dolayı bu kategoride yer alıyor. Gördüğünüz gibi periyodik tabloda aşağı indikçe daha fazla değerlik elektronuna sahip metallerle karşılaşıyorsunuz. Diyelim ki kurşun. 4 değerlik elektronu olsa da hala metal. Çünkü atomu çok büyük. Yarı çapı çok geniş ve dıştaki elektronlar çekirdekten çok uzaklar. Dolayısıyla bu elektronlar birileri tarafından alınmaya ya da ayrılmaya müsaitler. Bir başka örnek, aşağılarda ne var? Karbon, mesela elektronları çekirdeğe çok yakın, ayrılmaları çok zor. Bu yüzden karbon 8'e ulaşmak için elektron almaya daha yatkın. Evet, buradakilerin değerlik elektronları çekirdekten uzaktır. 8 olmak için onlardan kurtulmak isterler ve böylece mesela Zenon'unki gibi bir elektron dizilimine geri dönebilirler. Evet devam edelim. Bunlar ametaller. Girdikleri pek çok tepkime de elektron almaya daha müsaittirler. Bu sarı kategoridekilerse çok reaktif olurlar. Özellikle de alkali metallerle tepkimeye girerler. Bunlara halojenler diyoruz. Muhtemelen bu kelimeyi daha önce duymuşsunuzdur. Mesela halojen lamba deriz. Sanıyorum bu bir tesadüf değil. Yani öylesine seçilmiş bir kelime olmamalı. Belki ileride halojen lambalarla ilgili de bir video hazırlarız. Neyse sonunda soy gazlara gelebildik. Soy gazlar hakkında ilginç olan ne? Dış kabuklarında 8 elektron var değil mi? Helyum hariç, helyumun 2 elektronu var. Elektron dizilemi 1 s 2. Diğerlerinde yazalım. 1s2, bu neon olduğuna göre 1s2, 2s2, 2p6. Dış kabuğunda 8 elektronu var, dolayısıyla keyfi yerinde. için içinde aynı şey geçerli. En dış yörüngesi 3s2, 3p6. Kriptonun dış kabuğundaki dizilim 3s2, 3p6. Aynı zamanda etrafta 3D elektronları da var. Buradan doldurulmuştu. Sonuç olarak dış kabuklarında hepsinin 8 elektronu var ve hepsi mutlu, mesut gidiyorlar. Tepkimeye girmeye meyilli değiller. Sanki diğer elementlere, ey siz deli gibi tepkimeye girebilirsiniz ama biz ilgilenmiyoruz çünkü biz böyle mutluyuz, elektron vermek de almak da istemiyoruz derler. Bu sebepten ötürü soygazlar gazlar çok ama çok tepkisiz olurlar. Yani hiç reaktif değildirler. Biliyorsunuz ki bir zamanlar zepleni ya da keşif balonu yaparken hidrojen kullanırlardı. Mesela akla ilk gelen Hindenburg faciasında olduğu gibi. Ama hidrojen oldukça reaktif bir elementtir. Ve hatta çok yanıcıdır. Bugünlerde çocuk balonlarını yapanlar o yüzden helyumu tercih ediyorlar. Çünkü helyum soy gazdır ve reaktif değildir. Mesela bir doğum günü partisinde alev alma ihtimali oldukça düşüktür. Neyse bu videoyu da tamamladığımızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda periyodik tabloda gözlemlediğimiz trendlerden bahsedeceğiz.